Bir önceki videomuzda, kullandığımız portakal suyu üretimi örneği ile devam ediyoruz Sorumuz şu Belirli bir piyasa fiyatında üretilecek portakal suyu miktarını akılcı bir şekilde nasıl hesaplayabiliriz? Portakal suyunun litre fiyatının 50 kuruş olduğunu varsayalım Pazara ilişkin bir varsayımımız daha var Bu piyasada üretici sayısı çok fazla Piyasada çok fazla sayıda üretici olduğu için Biz kendi başımıza fiyatları yönlendiremiyoruz ve Piyasada oluşan fiyatı kabulleniyoruz İtiraf edelim portakal suyu üreticisi olarak sattığımız Her bir litre için ne kadar yüksek fiyat uygulayabilirsek o kadar iyi olacak aslında Ancak litre fiyatımızı 1 kuruş artırsak dahi Tüketiciler piyasadaki diğer üreticilerin portakal suyuna yönelecekler Bu yüzden Litre fiyatımızı en fazla 50 kuruş yapabiliyoruz Bunları eğer fazladan sattığımız her bir litre için elde edeceğimiz kazanç yani marjinal gelir olarak düşünürsek Sattığımız ilk 1 litreden 50 kuruş kazanıyoruz Bir sonraki litreden de 50 kuruş kazanıyoruz Ve daha sonrakinden de İlk 1000 litre portakal suyu için litre başına 50 kuruş gelirimiz olacak ve bu böyle devam edecek. Sattığımız ilk 10.000 litre için her 1 litreden gelirimiz yine 50 kuruş olacak. Marjinal gelir eğrimiz de bu şekilde oluşacak. Marjinal gelir eğrimiz litre başına 50 kuruşta yatay şekilde. Piyasada oluşan fiyat litre başına 50 kuruşken durum bu olacak. Şimdi bu durumda üretmek isteyeceğimiz değer miktar olarak ne olacak? Bunu belirleyen iki tane dinamik var. Birincisi, litre başına sabit maliyetimizi asgariye düşürebilmek için mümkün olduğunca çok üretmek isteriz. Bunu şöyle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki ne olursa olsun yapmanız gereken belli bir masraf var. Sabit maliyetimiz 1000 lira. Bu sabit maliyeti çıkarabilmek için mümkün olan en yüksek miktarda üretim yapmak istersiniz veya Ürettiğimiz her bir birim için ortalama sabit maliyet nedir diye düşünebilirsiniz Üretim miktarımız arttıkça Her bir birim başına düşen sabit gider azalacaktır Dolayısıyla mümkün olan en yüksek miktarda üretim yapmak isteyeceğiz Şimdi burada biraz düşünelim Özellikle de marjinal maliyet eğrisindeki bu dibi geçtikten sonra Üretimimizi yükselttikçe marjinal maliyet de yükselmeye Başlıyor Üreteceğimiz o son birimin marjinal maliyetinin Satacağımız son birimin marjinal faydasından yüksek olduğu noktada Üretimi daha da fazla yükseltmek istemeyeceğiz Yani marjinal maliyetle marjinal faydanın eşitlendiği noktaya kadar gideceğiz Burada marjinal maliyet giderek yükseliyor dolayısıyla Bu kadar üretim yapmak istemiyoruz Çünkü artık en son ürettiğimiz litrenin maliyeti, en son sattığımız litrenin gelirinden daha yüksek Grafiğe baktığımızda üretilen son 1 litre portakal suyunun maliyeti 53 kuruş civarında görünüyor ancak Satacağımız son 1 litre portakal suyundan sadece 50 kuruş kazanabiliyoruz. Yani burada ürettiğimiz her 1 litre para kaybetmemize sebep oluyor Kısacası marjinal maliyetin marjinal gelirden yüksek olmasını istemiyoruz Buradaki gibi eğriler gördüğünüzde, anlamlı olan soru şu olacak Marjinal maliyet ve marjinal gelir nerede eşitleniyor? Grafiğimizde bu eşitlik şu noktada gerçekleşiyor ve Mantıklı olan üretim miktarı da bu, yani 9000 litre Bu satırda olacağız, 9000 litre portakal suyu üreteceğiz Gelirimiz ise bu dikdörtgenin alanı kadar olacak, yani Sattığımız her birim başına kazandığımız tutar Fiyatımız çarpı satılan birim adedi Toplam gelirimiz bu kadar olacak Toplam maliyetimiz peki ne kadar? Ortalama maliyetlerimiz buradaydı Ortalama toplam maliyetimiz 48 kuruş Buradaki yeşil olan alan Maliyetimizi birim başına 48 kuruş çarpı toplam birim adedi dedik Maliyetimiz buradaki dikdörtgen alanda gösteriliyor Bu küçük dikdörtgeni tarayalım Kârımız ise bu iki dikdörtgenin farkı kadar olacak Gelirimizin üst sınırı bu marjinal gelir eğrisinin alt kısmındaki dikdörtgenin alanı kadar olacak Maliyetimiz de ortalama toplam maliyetimizin üst sınırının belirlendiği yani buradaki dikdörtgenin alanı olacak Bu durumda kârımız Buradaki alan kadar olacak Yükseklik, marjinal maliyetimizdeki bu marjinal gelirimize eşit, toplam maliyetimizin arasındaki farktır Burası 50 kuruş, burası ise 48 kuruş olduğuna göre, yükseklik 2 kuruş Üretilen miktar ise 9000 litre 9000 litrede litre başına 2 kuruş karımız var. Hatırlayalım ortalama toplam maliyetimiz birim başına 48 kuruştu ve 50 kuruştan birim başına satıyoruz bunu, yani litre başına 2 kuruş kar elde ediyoruz. 9000 litre çarpı 2 kuruş dersek 18.000 kuruş yani 180 lira kar elde edeceğiz. Şimdi bir sonraki videomuzda ele alacağımız bazı soruları soralım. Eğer piyasada oluşan fiyat, ortalama toplam maliyetinizin altındaysa, üretim yapar mısınız? Diyelim ki piyasada oluşan fiyat 45 kuruşa inerse, ne kadar üretim yapmalı veya bu koşullarda üretim yapmak mantıklı mı? Bu soruya cevap aramalıyız